Merhaba sevgili Başak Burçları ve Yükselen Burcu Başak olanlar. Mart 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili Başaklar geçtiğimiz ay özellikle iş hayatınız, gündelik rutinleriniz ve sağlığınızla alakalı gündemlerle uğraştınız. Geçtiğimiz ay 12. evinizde sert bir dolunay deneyimlediniz ve bu etki özellikle bilinçaltınız, korkularınız, sizden saklananlar, gizli düşmanlıklar ile yüzleşmenize sebep oldu.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 Evet bu hatırlatmadan sonra bakalım siz sevgili başak burçlarını Mart 2022'de neler bekliyor olacak. Öncelikle 2 Mart tarihinde balık burcunda bir yeni ay meydana geliyor. Bu yeni ay 12 derece balık burcunda meydana gelecek ve ee, ve aynı zamanda Jüpiter'le kavuşumda olduğunu görüyoruz bu yeni ayın. Ee, dolayısıyla çifte şans, çifte kısmet enerjilerin hakim olacağını söyleyebiliriz. Ee, Balık Burcu sizin haritanızın yedinci evini sembolize ediyor sevgili Başak Burçları. Bu da ikili ilişkiler, ortaklıklar, anlaşmalar, sözleşmeler, karşınızdaki muhatabınızla alakalı gelişmeleri ifade eder. Burada çok güzel bir ortaklık kurma, mevcut ortaklığınızı, güzel bir noktaya taşıma belki bir çoğunuz için evlilik gündemi ilişkileri şifalandırma gündemi ortaya çıkabilir Birden fazla şans, birden fazla kısmet veya çok kısmetli, çok hoşgörülü insanları hayatınıza çekme ve bu kişilerle doğrudan birebir temas ve diyalog kurma imkanları da yakalayabilirsiniz. Yeni bir ilişkiye başlama potansiyeliniz çok yüksek sevgili Başak Burçları ve partnerinizin oldukça size iyi geleceği, sizi ferahlatacağı, rahatlatacağı bir enerji de açıkçası mümkün. Bu enerjiler Jüpiter'in etkisiyle tabii ki bazen rahatlık ve tembellik de getirebiliyor. Dolayısıyla eğer karşınıza böyle bir ilişki fırsatı çıkarsa bunun rehavetine kapılıp kaçırmamaya çalışmanız yerinde olacaktır. Mevcuttaki ilişkileri şifalandırmak adına da güzel gündemler var. Aynı zamanda tabii ki belki birçoğunuz açısından dava açmak, dava sürecini takip etmekle alakalı da keyifli gündemler söz konusu olabilir gibi gözüküyor sevgili Başak Burçlarım. 6 Mart tarihine geldiğimizde Mars Kova Burcu'na geçiyor ve yine 6 Mart'ta Venüs Kova Burcu'na geçiyor. E, bu ay oldukça ilginç. Mars ve Venüs'ün e, sürekli olarak birbirleriyle etkileşimde olmaları aslında Şubat ayından itibaren başlayan enerji. Gerçekten içimizdeki tutku, eril ve dişin enerjinin bütünleşmesi gibi e, durumları da içermekte. Bu etki tabii ki hem eril hem dişil enerjinin kavuşumu bizi heyecanlandıran gelişmeleri sembolize ediyor. Bu kavuşum etkisini siz haritanızda 6. evde yaşayacaksınız Mart ayı boyunca. Bu da demek oluyor ki, İş hayatınız, gündelik rutinleriniz, sorumluluklarınız veya beraber çalıştığınız ekip arkadaşlarınızla alakalı çok güzel gelişmeler olabilir. Hatta birçoğunuz için belki iş ortamından bir aşk ilişkisi de gündeme gelebilir veyahut size gerçekten yardımcı olacak insanlar karşınıza çıkabilir gözüküyor. Bunun yanı sıra belki birçoğunuz bu ay evcil hayvan edinebilirsiniz. Uzun zamandır istiyorsanız şayet. Hayatınıza yeni bir aşk girebilir. Hayat rutininizi, gündeminizi değiştirebilir sevgili Başak Burçları. Bununla beraber sağlığınızla alakalı da aslında günlük temponuzun artacağı ancak işlerinizi keyifle yapacağınız. Tutkuyla yapacağınız bir süreçte mümkün gibi gözükmekte Mart ayı boyunca Mars ve Venüs birbirleriyle dans ediyorlar. Sizin altınıcayınızda yeni bir düzen, yeni bir rutin oluşturmak adına hayatınıza yeni gündemler getirmek adına uğraşıyor olacaklar. Evet, 9 Mart'a geldiğimizde Merkür Kova Burcundaki transitini tamamlayarak Balık Burcuna geçiyor. Merkür kova burcundayken esasında burada 6. ev konularında bir düzen kurmak bir düzen oluşturmak belki iş hayatınızla alakalı bazı görüşmeler, yazışmalar gerçekleştirmek, hayatınızı organize etmek adına bir süreç deneyimlemiş olabilirsiniz. Şimdi ise Merkür artık 7. elinize geçiyor. Esasında Merkür'ün balık burcu transiti çok hoşumuza giden bir transit değildir. Çünkü Merkür biliyorsunuz İkizler ve Başak burcunun yönetici gezegeni. Haliyle yay ve balık burçlarında da kendi potansiyelini çok net bir şekilde ortaya koyamıyor. Biraz dağınık bir hale gelebiliyor Merkür balık burcundayken. Ancak Merkür'ün balık burcu transiti aynı zamanda hangi alanda zihnimizin aktif olacağını göstereceği için gündeminiz artık 9 Mart tarihi itibariyle sanki İkili ilişkiler alanına yöneliyor olacak sevgili Başak Burçları. Dediğim gibi yeni ortaklıklar, mevcut ortaklıklarda yeni gündemler, yeni bir ilişki gündemi, bu gündeme dair e, iletişim kurma, Durumları söz konusu olabilir bir takım haberleşmeler, iletişim kanallarıyla kurulan diyaloglar yine bu süreçte ön plana çıkabilir gibi gözüküyor. Zihniniz daha çok partnerinizde ortağınızda karşınızdaki muhatapta veya bir ilişkiyi başlatıp başlatmamakta, bitirip bitirmemekte ilerliyor olacak. Gündeminizi karşınızdaki muhatabınıza yöneltmiş vaziyette gibi gözüküyorsunuz Mart ayı boyunca sevgili Başak Burçları. Evet devam ettiğimizde 18 Mart tarihinde burcunuzun 27 derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunay e, oldukça fazla alanı tetikliyor olacak e, sevgili Başak Burçları. Özellikle yükselen dereceniz 20 ila 30 derece arasında ise doğrudan tesir alıyorsunuz. Doğrudan yükselen noktanızın üstünde meydana gelen ve sizin için oldukça etkili bir dolunaydan bahsediyoruz. E, bunun yanı sıra tabii ki kişisel doğum haritanızda. 27 derece civarındaki gezegen dizilimlerinin açılacağı tetikleneceği bir süreçten de bahsediyoruz. Bu Dolunay esnasında gökyüzünde bir uçurtma açı kalıbı oluşacak. Kuzey Ay düğümünün, Plüton'un aynı zamanda Ay ve Güneş'in etkileşimiyle beraber gökyüzünde büyük bir uçurtma açı kalıbı oluşacağını görüyoruz. Jüpiter'de bu uçurtma açı kalıbına eşlik ediyor olacak burada bilhassa Kuzey ay düğümü ve plüton'un dolunaya güzel destekleyici görünümleri olacak Kuzey ay düğümü biliyorsunuz artık boğa burcunda İkizler burcundan boğa burcuna geriledi ve sizin haritanızda dokuzuncu evde etkili bir şekilde ilerlemekte Pluto ise 5. elinizde bulunuyor. Burada e, özellikle Mart başlangıcında karşınıza çıkan ilişki gündemiyle alakalı artık belki de bu dolunayla beraber bir karar vermek durumunda kalabilirsiniz. Belki bir seyahat gündemi söz konusu olabilir e, bu dolunay enerjisiyle beraber. E, partnerinizle bir seyahat gündemi ön plana çıkabilir ve bu seyahat esnasında belki bir ilişki başlayabilir. E, oldukça çoğunlu. E, kadersel düğümlerin etkileşimiyle beraber 18 Mart dolunayında bir takım kaderin cilveleri tesir edecek gibi gözüküyor açıkçası. Bunun yanı sıra yeni bir projeye okey demek, yeni bir proje başlatmak, hiç bilmediğiniz bir yola girmek, hiç bilmediğiniz bir yolculuğa çıkmak, yine seyahat temaları, yeni fikirler, yeni bakış açıları temaları da ön plana çıkacak gibi gözüküyor. Bu esnada. Burada e, tek sorun Lilith'in bu dolmaya kare görünüm yapıyor oluşu. Lilith burada 10. evinizde. Özellikle iş ortamınızda belki... E, İş ortamınızda bulunan kişiler veya otorite konumundaki baba, patron gibi kişilerin e, burada tehlikeli, art niyetli tutum ve davranışları sizin bu başarınız, şansınız karşınıza çıkan fırsatla alakalı e, bir takım sıkıntılar yaratma potansiyelini barındırıyor. E, dolayısıyla biraz daha temkinli ilerlemek yerinde olacak gibi gözüküyor açıkçası bu enerjiyle birlikte sevgili Başak Burçları. Evet, devam ettiğimizde 20 Mart tarihinde Güneş Koç burcu geçişi başlayacak. Artık Güneş'in Koç burcuna geçmesiyle beraber baharın enerjilerini yavaş yavaş üzerimizde hissetmeye başlıyoruz. Güneşin Koç burcu geçişiyle beraber özellikle parasal konular, ortaklaşa gelir ve gider dengesi ile alakalı gündemler önümüzdeki bir ay boyunca zihninizi meşgul edecektir. Bu noktada 27 Mart tarihinde Merkürün de Koç burcuna geçmesiyle beraber ortaklaşıp parasal meseleler bir ilişkide derinleşmek, gelişmek, ruhsal anlamda büyümek, biraz daha spiritüel konulara odaklanmak gibi temalar ön plana çıkıyor. Ödenmesi gereken borçlar alacaklar verecekler yine bu süreçte gündeminizi ve zihninizi meşgul edecek gibi gözükmekte. Evet, ay sonuna doğru yaklaştığımızda 28 Mart tarihinde Neptün ve Kuzey Ay Düğümü arasında bir sekstil açı var. E, Neptün ve Kuzey Ay Düğümü arasındaki bu etkileşime baktığımız zaman sizin haritanızda da köşe noktalarını tuttuğunu görüyoruz. E, oldukça keyifli, güzel bir etkileşim olacaktır. Kaderser olarak birçok insanın hayaline kavuşacağı bir etkileşimden bahsediyoruz. Neptün uzun zamandır sizin yedinci evinizde. Bazen ikili ilişkiler konusunda ilizyonlar getirmiş olsa da özellikle bu bahar aylarında Jüpiter'le kavuşumuyla birlikte e, hayallerinizdeki ilişkiyi hayatınıza getirme ihtimali oldukça mümkün. Kuzey ay düğümü ise biliyorsunuz İkizler Burcu'ndan çıkarak Boğa Burcu'na yerleşti ve sizin 9. evinize. Dolayısıyla 7. ev ve 9. ev bağlantısına baktığımız zaman... Özellikle bir ilişki yeniden canlandırmak, ikinci bahar yaşamak, yeni fikirlerle, yeni bakış açısıyla bir ilişkiyi ele almak gibi temalar ön plana çıkacak. Ufkunuzu açacak, sizi geliştirecek bir ilişki veya bir kişiyi, bir partneri veya orta hayatınıza çekme ihtimaliniz var. Oldukça kadersel bir etkileşim olacağını söyleyebiliriz sevgili Başak Burçları. Evet Mart ayı gündemi bu şekildeydi. Umarım huzurlu, sağlıklı, keyifli bir ay olur sizler için. Dinleyip vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve aşağıda benimle yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için Instagram instagram.opikusastörleç hesabı veya evrenselkadimbilgiyeti.gmail.com adresine kullanabilirsiniz. Sevgiler.